Herkese merhabalar. Kastamonu, yine Kastamonu. Yanımda Yunus var. Taşköprü ilçesindeyiz genel olarak olduğumuz gibi. Koru kayalıklarına doğru yürüyeceğiz. 19 Mayıs etkinlikleri var. Bugün ayın 21'i. Saat şu an 11.30, 19 Mayıs etkinlikleri düzenliyor. Çok aktif bir Çağlar Partal adında bir kaymakamımız var. İlçenin bu sosyal, sportif çehresini değiştirdi. Bizi de bu koru yaylasına getirdi. Şöyle arkada göstereyim bakın. Bir sürü minibüs var. Yani herkese de açık bir... Geziydi. Şimdi burada 10 kilometrelik falan bir yürüyüş alanı var. İşte düdenler, uçurumlar, mağaralar, menderesler, işte sırtlar. Oralardan yürüyeceğiz. Size de Taşköprü, Kastamonu gezdirmeye çalışacağım. Buralar inanılmaz bakir yerler. Yani bakir olmasının en büyük sebebi Kastamonu aşağı yukarı 370 bin nüfusa sahip bir il, bütün ilçeleriyle beraber. Yüzölçüm olarak da Karadeniz'in en büyük ili. Ve e, yani kilometre kareye düşen insan sayısı burada çok az olduğundan el değmemiş yer sayısı oldukça fazla. Burası da onlardan biri. Taşköprü ilçesi, o da 35 bin e, köylerle beraber 35 binin üstünde bir nüfusa sahip. Buralar e, hayvancılıkla uğraşan, sadece hayvancılıkla uğraşan insanların olduğu yerler. Mehmet ve Merve de var. <gülüyor> Göstereyim. Ama siz siz hangi arabayla geldiniz ya? <gülüyor> Biz yürüyerek geldik. <gülüyor> Yürüy yürüyerek <gülüyor> mi? Vallahi yani gelirler. Bisikletlerle geldik. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi bir gezi olur inşallah umarım, hepimiz. Umarım çok iyi, hava da çok güzel. Aynen, hava da çok güzel. <gülüyor> Görüşürüz. Sizi güzel manzaralarla baş başa bırakıyorum. Güzel manzara deyince Yunus oldu ama <gülüyor> idare edin artık. Yalnız 150 kişi var orada Olabilir, sayı sormak lazım. Az önce söylemeyi unuttum, aramızda Kastamonu Dağcılık Spor Kulübü de var. Bakın orada bir filama açtılar. Az önce bir bilgilendirme yapıldı, rehberimiz var tabi grubun, ekibin içinde. İsteyen diyor yaklaşık 2 saat sürecek. Yangın kulesinin 2000 metre civarındaki boz, ağaçsız bir tepenin olduğu yer var, oraya doğru yürüyecek. İsteyen de 1 saatlik. İşte bir saray düzde bir yaylamız var. Sarayolu deniyor sanırım oraya. Ee, oraya yürüyecek. Biz o tepeye çıkmaya çalışacağız. Dizim de biraz ağrıyor ama kendimi zorlayacağım. Arkadaşlarla da bir konuştuk. Deneyelim dedik en azından. Tabi dağcılar bu uzun mesafeyi çıkacaklar. Ee, çıkamazsak pes eder. Diğer yayla tarafına geçeriz dedik ama o çıkıp o yukarıdaki, yüksekteki manzarayı drone'da uçurabilirsem rüzgar olmazsa size göstermek istiyorum. Şu an Kadask ekibi yürüyüş bilgileri veriyor. Kıyafet, sigara içmeyin, telefona bakmayın. Ethereum da bin falan Evet, doğada bile Ethereum sesi duydum ya. <gülüyor> Tırmanmaya başladık. 74 kişiyiz şu an. Yukarıda şurada bir görünüyordur belki. Bir yangın gözetleme kulesi var. Oraya doğru çıkacağız. Ve oraya da iyi bir dört çekeriniz varsa işte Erkan Davulcu. Erkan Davulcu geliyor Mustafa Hoca ile beraber. Sağlam <gülüyor> tutun tutun! <gülüyor> evet arkadaşlar Bakın neredeyse 20 yaşında bir Vitara Bu zorlu yolları tırmanıyor. Arkada da bir kısım var. Şöyle göstereyim arkadaşları. Burada da Teoman var. Teoman batonu elinde. Şarkının adı neydi? Batonu elinde miydi? <gülüyor> Eteği belinde miydi? <gülüyor> Erkan Davulcu, Erkan Davulcu. Ne yapıyorsun Erkan Davulcu? Yoruldu <gülüyor> mu? İyi iyi, yukarı evet. kadar gidecek Olay mi? Olay gitgiler alacağız. Al da her şey videoya çıkarız Biz de İyi iyi, iyi iyi, görüşürüz. Görüşmeler. Videolarda buluşuruz hadi görüşürüz, dikkat güzel. et. Kopmalar olmaya başladı. Tabii e, Kadask'ın lideri hocamız bir konuşma yapmıştı tek sırayı bozmayın diye falan ama tabii ekip alışkın olmadığı için geride kalanlar olmaya başladı. Burada bir mola verdik. Alttaki ekip de geliyor. Evet şu karşı tepelerde hala kar var. Karşıda da, zoomluyum, Ilgaz Dağları görünüyor. Bakın bembeyaz. Tepeleri, Çankırı yolu. Biz de Küre Dağları'ndayız zaten. <gülüyor> Burası dağın, Kuzey Yamaç, Kuzey Yamaç olduğu için hani Gölgede kalmış, diğer taraf Bakır güneşi görüyor ah, Gölgede ah, kalan taraf, ah, kar, ah, kar ah, var. var Bu sene de hiç kar görmediydik <gülüyor> Evet çok iyi olduk <gülüyor> Atın aşağıda kar o, Hani uzaktan gördüğünüz Aynen. karlar buralar demek ki Aynen Burda 2 metre var, 3 metre var Çok Derindi burda Mayıs'ın sonundayız ama şu an kar var Hala kar var ama evet, Bir aya bir şey kalmaz evet. Nerede parmağım? Evet, şu koyu mavi yer deniz arkadaşlar. Birazdan yine yaklaşacağız oraya. Burası dediğim gibi e, yangın gözetleme e, kulesi. Ama şu yazıları göstermek istiyorum Yunus. Gerçekten. Gördüğünüz insan işte insan. Arkadaşlar buraya bazıları e, aptalca kart vizitlerini düşürmüş. Bak Bolulu 14. Bolulu mu yazıyor orada? Bolu yazıyor. 1400. İsimler yazıyor. Yani arkadaşlar böyle yerlere yazı yazmayın. Yani bir iz bırakmayın, leke bırakmayın. Bırakın doğa kendi kendine. Kendi izini bıraktı Bak 61 yazmış. Acaba nerenin plakası? Hayret, hayret edici. Gerçekten hayret ya. Doğayı gelin görün kendi halinde bırakın Çöpünüzü de nerede taşıyacağız? Cebimizde taşıyacağız. <gülüyor> anı naber Anı? <gülüyor> İyi hocam, sesiniz? İyi. Şu sırtı bir göreyim dedim ya. Of. <gülüyor> bak bak bak. <gülüyor> Bu sırt Anı. Yanlış anlama. <gülüyor> Tam sırt müthiş bir sırt var. Evet Kadarsk'ın lideri değil mi Alp Hoca o bir kontrol etti bu kesecik yaylası burası Yani ekipte buradan inmeye uygun olmayan insanlar var şuradan inecektik bu yaylanın arkasından şu şekilde dolanıp diğer yaylalara taraflara gidecektik ama kendisi riske girmeye gerek yok dedi burayı inmeye gerek yok çünkü eğim çok fazla Biz yola devam ediyoruz Bak siz de çekeyim <gülüyor> Neydi isminiz neydi? Ayşe. Ayşe hanım. İyi. iyi. Allah maşallah. Sağ ol yavrum Allah razı olsun. Afiyetler etmiş. Görmüyoruz. Yılda iki defa da. En azından iyi misiniz? İnan çıkmak değil inmek. Fren balatalarını. Yaktı benim balataları yaktı vallahi. Dizler mizler kalmadı. Şurada acık pinekleyeyim. Of vallahi benim yanıyor da birazdan kokar balatalar. Allah. Koruk ayalıkları bitti. O saray düzüne doğru gidiyoruz. Herhalde bir yarım saat, 45 dakika daha yürüyeceğiz. Yorulduk. 12 bin adım falan attım ben. Ee, şurada da bir bakın yangının için helikopter havuzu var burada, Yangın havuzu var. Yukarıdan bildiğiniz kar suları geliyor. Kar suyu burada birikiyor. Ve acil bir durumda buradan su alıp pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı söndürüyor. Devam. Devam. Yukarıda yemek yiyeceğiz. vallahi merak ediyorum. Çok da acıktım. İnşallah iyi bir menü vardır. Sobatan mağarasına geldik, o eriyen kar suları buradan giriyor, devam ediyor, aynen öyle oradan geliyor, şöyle devam ediyor Ve az önce yürürken yanımızdan akan su olarak çıkıyor aşağıdan Şuradan devam ediyor mağara Evet aşağı doğru Orada da mı var? Boşluk, galerim var orada? 30 metre falan yürümüş müyüzdür? Burada mı? Evet şimdi girince buraya kadar 20 de, <gülüyor> var, var değil mi e, 30 metre e, kadar yüklük e, e, Bayağı e, bir balçık e, Buraya basın da sel gelmiş zaten. Evet He. sarkıtların hepsini He. sel Hocam orayı gösterir misin? Ben de çekeyim orayı Kırmızı sarkıtlar hep böyle dipleri taze kırık Burada da bitiyor 30-35 metrelerde bitiyor Mağarada oluşum devam ediyor. Evet. evet yukarıda o sütunlar falan oluşmuş. 30-35 metre yürüdük şimdi Subatan Mağarası'nın çarşına geldik. İçeri buz gibi çok soğuk. Her yerden su da alınıyor. devam ediyor. Ama sen, evet, içeride çok daha iyi manzaralar vardır. Büyük ihtimalle. Kırmış sarkıtları, dikitleri. Evet, Teğüm kaymakamlığın arabasına bindi. Teğüm Görüşürüz, dikkat et. Doğru <gülüyor> Sonunda artık belki dakikalarca yürüdük ama bize saatlerce geldi. Saray Düzü'ne geldik. Şurada toplanmış insanlar. Orada zaten bir düden var. Su gömülüyor. Onu göstereceğim. Bakın. Burada küçükbaş hayvancılıkla uğraşan insanların mekanları var. Zaten aylar önce yine buraya gelmiştik. Bizim Erkan davulcu var. Erkan kanalında paylaşmıştı. Burası Saray Düzü diye geçiyor. Bir yayla. Şu tepeden birazdan göstereceğim. Müthiş bir uçurum. Yani böyle sanki yamaç paraşütüyle atlanacakmış gibi bir yere, benzi gibi bir yere benziyor. Müthiş bir uçurum var orada. Ee, ve Karadeniz çok daha net bir şekilde masmavi görünecek çünkü bugün çok fazla pus yok havada. Oradan Karadeniz'e bakacağız. Şu an yemek kokuları burnumuza geliyor. Şimdi hemen oraya doğru yaklaşıyorum. Toplanma yeri burası. Tayman ne çabuk geldin buraya? Kanalının reklamını yapabilirsin şimdi. Şimdi olmaz mı? Boş bir yerde yapalım, tamam. Tevman mutfakta diyeceksin işte ya, takip edineceksin. Bu kadar basit. Çok toz atma. Köfte mi varmış? Ha hemen bir köfteye doğru gidelim. Ha bu ikram sırası mı? Şöyle arkadaşlar, ikram için bekliyorlar. Göstereyim. Kolay gelsin. <gülüyor> hoş bulduk. İyi, iyi. Eline sağlık. <gülüyor> hoş bulduk, hoş bulduk. Ha bu arada şeyde söyleyeyim, köfteyi yapan... Arkadaşın adı Tuncay'dı. O da Taşköprü'de bir işletmesi var. Ya yani gerçekten en iyi et yapan yerlerden biri. Hemen İş Bankası'nın arkasında tavsiye ederim. Kendisine bir uğrayabilirsiniz. Sonra burada bakın uzunca bir yalak var. Afiyet olsun. <gülüyor> Suyun kaybolduğu o düden yutan da diyebiliriz. Orada su batan diyorlar mağarada. Yani hepsi aynı anlama geliyor. Şurada kayboluyor ve bunun nereden çıktığını geçen geldiğimizde de sormuştum Hiç bilmiyorlar arkadaşlar. Ya yani buralar kolay eriyebilen kayalardan oluştuğu için altımız, ayağımızın altı boş olabilir. <gülüyor> Dönüş yoluna geçtik. Şöyle görgeyeyim. Dönüş yoluna geçtik. E, yemek falan çok iyiydi. E, Karnımız doyurduk. Sonra çatal zeytin o sahile doğru süper bir uçurum var. Oradan baktık. Şimdi Arkadaş gözlüğünü kaybetti. Onu aradık ama bulamadık. İnşallah biri bulmuştur yanındadır. Buradan sesleniyorum. Gözlüğü bulan varsa böyle bir kahverengi gözlük bize ulaştırsın. Sonra aşağıda minibüsler bekliyor. Tekrar şu an mağaranın yanından geçiyoruz. Minibüsler bekliyor. Minibüslere bineceğiz ve aşağı yukarı bir saatlik yolculuğun ardından bu turu sonlandıracağız. Bence çok iyi oldu. Yani 20 bin adım civarı yürümüşümdür. Bakacağım birazdan. Arkadaşlar kanalı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Pastamonu'ya bu Pınarbaşı olur, Azdavay olur. işte bu taş köprünün bilinmeyen, keşfedilmemiş yerleri var. Büyük ihtimalle yakında popülaritesi artacak buranın. Ben daha çok insan geleceğini düşünüyorum. Hatta az önce konuştuk, yol yapma ile ilgili girişimler var. Ama kaç demişlerdi. Yolun bir kilometresine 1.800.000 lira istiyorlarmış. Yani oldukça yüksek bir rakam. Yanlış anlamadıysam öyle çok yüksek rakam yani böyle bir ödenek gelirse ya Taşköprü küçük bir ilçe kendi imkanlarıyla burayı bunu yapamaz burayı canlandıramaz yani devletten destek gelirse bu yapılır ve buralar aklıma şey geliyor böyle kamp alanları karavan parkları yapılabilir buraya İnşallah bozulmasa böyle sade temiz kalır inşallah öyle otel falan işi şey olabilir ahşap bungalov evler onlar olabilir şimdilik bu kadar görüşürüz saygılar sevgiler Dron'unla selamlıyorum sizi. Toplanma merkezine geldik. Burada biriktik. Dolan arabalar gidiyor yavaş yavaş. Ve gün de karşıda batıyor. Kaymakam Bey'e teşekkür ediyoruz. Burada herkesi yolcu etmek için bile bekliyor. Vallahi gerçekten çok emeği geçti. Çok sağ olsun. Herkese teşekkürler.